Ama kürsü konuşmanıza yakalayabildim acaba başkanım. Niye seçimleri kazandı oktay başkanım? Niye bu kadar gergin dedi? Biraz ağır bir sunum yaptı. Ee, ama biz tabii ki camianın birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz. Ee, camianın el ele verip daha yerlere bu spor dalını taşımak istiyoruz camiayla birlikte. Geçmişe baktığınızda zaten başarılı bir federasyondu. 2016'ya kadar evet. olimpiyatlara sporcu gönderen, spor sayısı artan, kulüp sayısı artan, yıldızlarda, gençlerde Avrupa'da kürsü gören, Avrupa şampiyonu olan böyle bir branş. Zaten olimpik bir branş spor şey, masa tenisi. Dolayısıyla e, bu olimpik sporu e, Türkiye genelinde yaymanın dışında da çok başarılı bir hale getirmek de bizim görevimiz. Bunu yaparken de, yapacakken de mutlaka bu camiayla birlikte yapmamız lazım. Dolayısıyla bu kırgınlıkların, bu dargınlıkların, bu stresin ortadan kalkması lazım. Ancak karşı taraf baya bir gerdi bizi. Yani e, beraber olmamız gereken bir genel kurulda hakikaten sıkıntılar yaşadık. Belki de onun tepkisidir. Yani ama e, Masa Tenisi Camiası centilmen bir camia, Masa Tenisi Camiası hoşgörülü bir camia. E, biz bunları yok sayacağız, biz bunları unutacağız. Yine camiamız el ele. Beraberce e, başarılı bir federasyon haline bu spor dalını getireceğiz. Dün bu salondaydı, bisiklet federasyon seçimleri vardı. 2016'da federasyon başkanlığını bırakmış Emin Başkanım yine adaydı. Yine Emin Başkanım seçimleri kazandı. Bugün aynı hikayeyi, aynı masa hikaye. tenisi versiyonunu görüyoruz aslında. Evet, beraber de görev yaptık zaten. Bir ara vermiş olduk ama... E, İnşallah daha iyi yerlere yani bir çita daha yukarıya kaldırırız biz bu spor dalını. Daha iyi yerlere getiririz. Bütün amacımız bu. Piyade hedeflerini konuşuyoruz, başarıları konuşuyoruz. Golf'e gidiyoruz, zengin sporu diyoruz. Biliçe'ye gidiyoruz. Ama halk sporu nedir deseniz futbolla beraber belki daha ancak ilk başta sporlardan bir tanesi masa tenisidir. Benim çocukluğumdan beri Tabii. keyif alarak oynamayı denediğim bir oyun. Niye bu kadar herkese yayılır hale gelemedin? Aslında çok yaygın. Bu pandemiden dolayı bir sıkıntı yaşadı bildiğim kadarıyla şu son iki sene. Ciddi bir düşüş var. Kulüp sayısında düşüş var. Katılımda düşüş var. Lisanslı spor sayısında düşüş var ama ben bunu pandemiye bağlıyorum. Ama onun dışında 2016'da 150 binlere yaklaşan lisanslı spor sayısı vardı. 81 il 15 ilçede bu masa tenisi oynanıyordu. Bütün okullarda da oynanıyordu. Bir işte o ilkokullar yarışmasına gidiyorsunuz olimpiyat gibi işte bin kişi, bin beş yüz kişi falan katılıyor. Yani böyle bir spor dalı. Dediğiniz gibi herkesin çok kolay yapabileceği bir spor dalı. İşte dedeyle torunun oynayabileceği bir spor dalı. Yer, mekan e, derdi olmayan bir spor dalı. Bir arada bir derede de bu spor dalını bir masayla ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. İzlemesi Uyguluyor. de çok keyifli. de çok keyifli. Oynayanların bu spor dalını bırakması mümkün değil. Çünkü virüs gibi bu. Yani oynadığınız anda, başladığınız anda bu artık sizi... Bu camiaya çeker diye düşünüyoruz. Dolayısıyla çok yaygın, aynı zamanda da çok kolay oynanan bir spor dalı Daha da yaygınlaşacak inşallah. Vallahi. Tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Tamam. Bize alakalı olduğunuz oylar gibi ve teşekkür ediyorum. Aslında kazanan maskez oldu. Ancak buradan ifade etmek isterim ki, şahsım var ve bana destek veren insanların, bu kürsüzden söylenen sözleri kendilerine iade edilir. <Gülüyor> burası siyasi gönlemediği, <Gülüyor> <kamili>, burası Masa <Gülüyor> Densi camiası, Masa <Gülüyor> Densi spor, Cennet'in ben spor. <Gülüyor> Kayıklı otel kazanan otel, biz faydettiğimizde 2016'da arkadaşın elini gelip ulaştırdık ve elini kaldırdık. beraber menele davet ediyoruz bütün herkese. Zaten eee bu seçim yürütürken hep şunu söyledik. Beraber bu işi yürüteceğiz. Beraber bu işi yöneteceğiz diye. Bize olay veren vermeyen herkes burada tıcaklıyoruz. Eee camian sayıl İlk anlanma sitemizin geleceği olacak, başarılı bir spor alanlar gelecek, yine maalesef federasyonlar arasına girecek. Diyaloglarımız sizlerle hiç güzel e, eksilmeyecek. Hep beraber bu spor alanını beraber yönelendireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağolun. Tamam.